Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro original hazırladığı hazırladı. Teta geometri soru bankası kitabındaki dik üçgen konusunun aranan uzunluk testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aranan uzunluk nedir hocam? Aranan uzunluk şu kardeşim. Bizi geometride bir uzunluk sorduklarında iki konudan bulunur. Genelde özel durumlar yoksa. Bunlardan biri dik üçgen. Bu dik üçgen oluşturacağız. Bazen dik üçgen hali hazırda gelmez. Dik üçgen oluşturmak için tekniğimiz nedir? En önemli tekniğimiz Dikdörtgen çizerek dik üçgen oluşturacaksın büyük ihtimalle buradan. Ya da aranın uzunluk genelde benzerlikten çıkıyor. Zaten geometri konu üzerine inşa edilmiştir. Biri dik üçgen, biri benzerlik. Burada e, genelde 90 derece olduğu zaman da ne yapıyoruz? Aranın uzunluğu dik üçgene karşılık getirerek halletmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım sorulara. Ne diyor şimdi burada? Şimdi 3, 8, 9 verilmiş. Hocam dikdörtgen yapalım. İster dikdörtgeni dışarıda yap ama biz genelde içeride yapma taraftarıyız. İstersen içeride yap. Şöyle dik üçgen 90'lıklar var ya dik üçgene karşılık getirmeyelim Dik dörtgen yaptım. Üçgen 3, sekizgen 8, 8. E tamamı 9'du. Buraya 6 kaldı. Pisagor ne üçgeni? 6, 8, 10 geninden cevap 10 çıkar dostum. Evet birinci soru 10 oldu. Örnek 2'ye geldik. Örnek 2'de de ne var şimdi burada? Aranın uzunluk. X. Şekilde 90 derece var mı? Var. 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Ne yapacağım? Burada direkt dik çizeceğim mesela. a dik çizince özel bir durum oluştu mu? Oluştu. Şunlar eşit ya. E şu dik çizince şunlar da paralel oldu. Hocam hem eşitlik var hem paralellik var. Orta taban. 10sa 5. Hocam madem bu orta taban burayı da 5-5 diye 2 parçaya böldü. Ve şurada bir dik üçgen çıktı mı karşımıza çıktı. Bir kenar 5. Bir kenar 12. 5-12. 13 üçgeninden cevap 13 üç çıkar. Örnek 2. 13 bulduk. Geldik örnek 3'e. X'e karşılık bir dik üçgene karşılık getireceğiz. Nasıl? Dik dörtgen oluşturarak. Hocam şurada bir dik dörtgen oluştursam x'e ait bir dik üçgen oluştu mu? Evet. 5 iken 5, 6 iken 6. Hocam tamamı bunun 11, 6 kaldı. Şurada bir dik üçgen çıktı. Bir kenar 6, bir kenar 8. 6, 8, 13 kendinden cevabı ne buluruz? 10 olarak buluruz. Örnek 3, 10 çıktı. Geldik örnek 4'e. Evet şöyle bir uzunluk isteniliyor bizden. ne 17 cm bir tel. 17 cm bir tel köşelere dik olacak şekilde yukarıdaki gibi bükülmüştür. Bu tel toplamda 17 cm ise 8-4 daha 12'si buradaysa Buraya ne kaldı 5 Hocam 90 dereceler var e Buna ait bir dik üçgen oluşturacağız Hoop, Dik dörtgen yaparak kardeşim İster alt tarafta sağ tarafta yap istersen sol tarafta yap Fark etmez istediği yerden yapabilirsin Evet şöyle yaptık biz Burada 4 ise 4 Şurası da 5 bulmuştuk 5 Hocam dik üçgen çıktı mı çıktı Şuradaki dik üçgenden bahsediyorum e, Burası kaç 12. Burası kaç? 5. 5, 12, 13 üçgeninden burada A ile D arasındaki uzaklığı kaç buluruz? 13 buluruz. Örnek 4, 13 çıktı. Geldik örnek 5'e. Hocam ne yapacağız? Dikdörtgene karşılık getireceğiz. Dikdörtgen oluşturacağız. Şöyle yaparsam bir hamle daha yapmam gerekecek böyle. Böyle yapacağımıza direkt dikdörtgeni şöyle oluşturmak da bazen dışarıdaki hamle daha güzel oluyor. Böyle oluşturdum. Çünkü 90, 90, 90 ya. Dikdörtgeni şöyle oluşturdum. Hocam 11 ise 11 olacak burası. Ne kaldı? 8. 9 9 dokuz olacak. Burası ne kaldı? 6. Pisagor. 6, 8, 10 üçgeninden x'i böylelikle 10 buluruz. Örnek 5 10 çıktı. Geldi örnek 6'ya. Hocam 45 derece var. 45'in e, mantığı kullanırız. Çekersin buradan bir dik be ya. Çizdin. Ne çıktı burada? 45, 45, 90 üçgeni. E, Köküke böleceğiz. 4, 4 çıktı. Hocam buraya 3 kaldı. E, şu x'i bulacağım. X'i bulmak için de şekilde 90 derece varsa amaç 90 dereceye karşı getirmek. Hocam şöyle bir dik 4 bu sefer. Bak. Şuradaki dikdörtgenden dolayı 90-90-90 ya burası da 90 oldu. 4 ise 4. Buraya 4 kaldı tamamı 8. 3 ise 3. e burada Pisagor. Ne çıktı? 3-4. 5 üçgeninden dolayı cevabı ne bulduk arkadaşım? 5 olarak bulduk. Ve evet aranan uzunluk bulduk mu? Bulduk. Öğrendik mi? <gülüyor> Öğrendik. Böylelikle aranan uzunluğu hallettik. Sırada ne var? Öklit bağıntıları. Öklit bağıntıları bir var. Bir sonraki videoda. Ek vatandaşlar bir de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın